muştur. İnşallah ee, inşallah tebliğinizi yazılı halde de sunduğumuzda daha detaylı okuma, görme imkanı herkes e, kavuşacaktır buna. Teşekkür ediyoruz. Tekrar son olarak son olarak Abdurrezak Evrensel e, Molla Halil Es-Seyyid'inin tasavvufi yönü başlıklı başlıklı tebliği için kendisine sözü takdim ediyorum. Kısaca kendisini de tanıtarak başlarsa seviniriz. Buyurun Abdurızak Evrensel. Evet. Selamünaleyküm hocam. Kıymetli başkanım. Değerli Abdullah hocam. Değerli öğrenci arkadaşlarım hepinize saygılarımı sunuyorum. Abdurızak Evrensel ben. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisiyim. Molla Halil CEO'du tasavufi yönünü ele almaya çalışacağım inşallah. <gülüyor> Bu çalışmada Seyyid'in tasavufi görüşleri ele alınmakta ve tasavuf alanına katkıları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmanın amacı ise Molla Halil'in tasavufi görüşlerinin mevcut eserlerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılmasıdır. Bu şekliyle çalışma onun tasavufi düşüncelerinin daha da iyi anlaşılması hedeflenmektedir. <gülüyor> Bu çalışma ile Molla Halil'in mürşid, seyir Bu rü'yetullah, insani kamil ve takva kavramlarını yüklediği anlamla tespit edilerek günümüz Türkçesine aktarılacaktır. Molla Halil Siyerid'in hayatını ele aldığımız vakit, Molla Halil Siyerid'i 1750-1843 dönemlerinde yaşamıştır. Molla Halil eserleri ve düşünceleriyle yaşamış olduğu Dönemin gerek ilim sahasına ve gerekse fikir hayatına şekil verdiği görülmektedir. Tam ismi kaynaklarda Halil bin Molla Hüseyin, bin Molla Halit, el-Ümeri, es el-Hizani olarak geçmektedir. Bitlis'in Hizan ilçesinin Süttaşı, Gulpik adındaki köyünde 1164-1750 senesinde dünyaya gelmiştir. <gülüyor> Kaynakları incelediğimiz vakit Molla Halil'in doğum tarihi hakkında ortaya çıkan bazı farklılıklar bulunmaktadır. Molla Halil'in tahsilini ise kısa bir şekilde göz attığımız vakit Molla Halil'in ilk hocası fıkı bilgileri yanında gördüğü babası Molla Hüseyin olduğu kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. Esir'de es kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i de tecrübde bir biçimde ele almıştır. Sonraki zamanlarda ise bitliste ikame eden Molla Ramazan el bir müddet sarf dersini almıştı. Molla Ramazandan ders aldıktan sonra ise Siirt'in Tillo ilçesinde yaşayan eniştesi Molla Ahmet el Hafızın yanında da okula hayal. Molla Abdulhadi el Aivasi'nin yanında mantık kitaplarından olan Mukaddimat adlı eserin tamamının hoşaptı hocası olan Molla Hüseyin el Hoşabiden ise Şehus Şemsi adlı kitabı ders almıştır. <gülüyor> Molla Halil'in dünyaya geliş tarihinde ihtilafların var olduğu gibi vefat tarihinde de ulaştığımız kaynaklar arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Elde edilen kaynakların birçoğunda Molla Halil'in miladi 1843'te Sirit ilinde vefat ettiği görülmektedir. Lakin Şeyh Fudayl'ın aktarımına göre dedesi 96 yıl yaşamıştır. Bu hesaba göre ise miladi 1843 olduğunu bizlere aktarmaktadır. Molla Halil'in bazı tasavvufi kavramına bakış açısını ele alacağız inşallah. Mürşit kavramı. Molla Halil, mürşitte bulunması gereken sıfatlar üzerinden mürşit kavramına açıklık getirmektedir. Siyeri din göre arif olan şahsiyetlerin dışında hiç kimse irşad faaliyeti görevini üstlenmeye ehil görmemektedir. Molla Halil, mürşitte bulunması gereken sıfatları cehd, ilim, takva, kanaat ve mütevazı sahibi kişiler olması gerektiğini de bizlere aktarmaktadır. Ayrıca kamil bir mürşitte hayal sahibi, ehli keşif, eli açık, sabırlı, halim, ağırbaşlı, sözüne sadık ve Allah'a şükreden kişi olması gerektiğini de beyan etmektedir. Ve yine mürşidin sırdaş olması, güvenilir olması ve güzel huylu olarak tevekkül eden, nefsine hakim olabilecek bir makama ulaşmış olması gerektiğini de biz de Molla Halil aktarmaktadır. Molla Halil'in Mürşitte bulunması gereken hususiyetleri açıklık getirmektedir. Mürşit, cemaatine vermiş olduğu terbiye ile müritlerini tehlikeye girmesini engellemektedir. Mürşit, etrafında ona bağlılık gösteren kişilere kötü söz, cidan ve tartışmalardan uzaklaştırarak onlara her ne durumda olsun dua etmek gerektiği bilincini aşılamaktadır. Bu nedenle mürit, daha da kaliteli ve İslam'a uygun bir hayat sürebilmesi için mürşide kamile gereksinim duyduğunu Molla Halil bizlere aktarmaktadır. Seyir-sülük kavramına geldiğimiz vakit Molla Halil'in ifadesine göre seyir-sülük yoluna giren kişilerin şeytanın tuzaklarından nefsin kişiye vermiş olduğu vesveseden uzaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Mürşid müridi şefkatiyle yaklaşıp müritte bulunan hastalıkları tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Molla Halil'in düşüncesine göre Salik bir yolcu gibidir. Salik'in yapması gereken Hakk'a giden yolda bir sebat gösterip o yoldan ayrılmaması gerekmektedir. Molla Halil'in ifadesine göre seyir-sülük anlayışında mürit, Allah'ın dışında var olan her şeyi kalpten çıkarmak şekliyle bilincini yeniden olgunlaştırarak nesnelerden uzaklaşarak ilahi zevke ulaşabileceğini biz de aktarmaktadır. Kalpten Allah'ın dışındaki her şeyi çıkarmak amaçlanmaktadır. Ru'yetullah kavramına geldiğimiz vakit ise Molla Halil Allah Celle Celaluhu dünya gözüyle görmenin mümkün olduğunu ve akla aykırı bir şey olmadığını aktarmıştır. Akıl Allah'ı görebilmesini tefekkür ettiğinde bunun olağan bir şey olacağı sonucuna ulaşmaktadır. Zira insan aklı mevcut olan her şeyin kavranabileceğini ve hatta görebileceğini kabul etmektedir. Bu haseple Allah Celle Celaluhu mevcudiyetini kabul eden her akıl, onun görülebileceğini de kabul eder manasına gelmektedir. Molla Halil'in beyanına göre aklen bir şeyin kavranabilmesi yaratılmış canlılara has kılınmıştır. Yaratılmış canlılara has olan bu özellik Allah Celle Celaluhu atıf edilmesi düşünülemez. Zira Allah Celle Celaluhu insanoğluna görme yetisi, koklama, hissetme ve birçok yeti vermiştir. Bu sebeple Molla Halil'e göre Allah Celle Celaluhu görmeyi aklen mümkün görmektedir. Lakin her ne kadar aklen mümkün olsa bile görmenin oluştuğuna dair kesin bir ödelil bulunmamaktadır. Sadece Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Miraç hadisinde... Pardon. Estağfurullah. Pardon. Kameranın yanına başka arkadaşımız girdi. Kameranın sadece kendine dön, döndü. Oh. Hocam. Şu anda nasıl hocam? Tamam da? İyi yani sadece seni görelim tamam mı? Tamam hocam. Hakkınızı helal edin. Işığa doğru değil de aslında arkada ışık ıı, engel olur sana. Evet Doğruyu hocam. Doğru görse daha iyi olur. Tamam. Neyse. Devam Sadece edelim. hakkınızı helal edin hocam özür diliyorum. Sadece Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç Hadisesi'nde Allah Celle Celaluhu gördüğüne yönelik rivayetler mevcuttur. İnsani Kamil kavramına geldiğimiz vakit, Molla Halil, insani Kamil mertebelerine ulaşanlığı takva sahibi olarak görmektedir Cenabı Hakk'a ibadetle, dinin gerekliliğini yerine getirmek için uğraşırlar. Nefsin istek ve lezzetlerinden uzaklaşıp, adetlerini terk eder hale gelmektedir. Molla Halil'in düşünce sisteminde, nefsi Kamile mertebesine ulaşıp, Nefislerini kötülüklerden arındıran insani kamiller, dinin nehiyettiği şeyle yaklaşmazlar. Olgunluğa erişmesi için Allah Teala'nın hoşnut olduğu şeylerle mütevazı bir hale bürünerek, her daim Allah Teala'nın zikredilmesinin önemini vurgulamaktadır. Takva kavramına geldiğimiz vakit kıymetli hocam, Molla Halil, Allah Teala'ya ulaşmak için her kim kendine bir yol belirlemişse, hakikate ulaşacağını aktarmıştı. Bu niyetle girilen her bir yol kişiyi hakikate yaklaştıracağını ifade etmiştir. Ehli takva olan kişiler şehvetlerini beslemek amacıyla olmayıp güç alıp kulluk vazifesini ihya etmek için yemek yediklerini aktarmaktadır. Takva sahibi olan kişiler verilenler şeyle hoşnut gösterip terbiyesini kontrol altına kişiler olduğunu belirtmektedir. Muttaki olan kişiler halkın haram yolla elde etmiş olduğu haram şeylerden yemez ve içmez şeklinde beyanı mevcuttu. Nefis kalan vakit Mola Halil'in ve insanı vacip olandan uzaklaştı. Nefsi gece gündüz sürekli hesaba çekmenin önemini vurgular. Gece uyanık olup, tutup, nefsin meylettiğini, nefse vermemek gerektiğinin önemini de vurgulamaktadır. Molla Halil, tasavvuf anlayışında nefs yedi biçimde tanımlamaktadır. Onun ifadesine göre bu aşamalarda sükunet hakimdir. Salik, Sakinlik ve tevakkufat ehlidir. Tıpkı yolcu için memleketinde ve yolda sükunet olması gibi bir haldir. Yedi mertebe için var güç ile nefsten bağı kesmek elzemdir. Aynı şekilde mutasavvıflar da nefs mertebelerini izah ederek nefsin eğitilmesi ve güzel hasletlerle donatılması üzerinde durmuşlardır. Nefs doyumsuz olduğundan zorluklardan ne kadar çok ızdırap duyarsa duysun, arzulara karşı ihtirası çoğalır ve sonunda kendi çöküşünü hazırlamış olur. İnsanın bundan kurtulması sadece kulluk bilinciyle sağlanabileceğini Molla Halil ifade etmiştir. Zühd kavramına geldiğimiz vakit Molla Halil'in zühd anlayışında Cenabı Allah'ın dışındakilerinin terk edilmesi esastı. Zühd için hevadan, ağyardan uzaklaşılması ve bunlardan hiçbir hayır beklenmemesi gerekir. Ağyarın zararlarından da şikayet edilmemelidir. Onlar ölü gibi kabul edilmeli, geçip giden gölgeler gibi farz edilmelidir. Her kim Fani dünya malı ile gurur duyarsa o aşırı gidenlerden gibidir. Dünya alçaklıkla veya fakirlikle nefsi züllete düşürür. Allah Teala'ya dua etmekten de vazgeçmemelidir şeklinde ifadede bulunmuştu. Molla Halil'in anlayışında zühd ile haz alınır. Zühd istenirse dünyevi hallerden uzaklaşılması ve onun dışındaki her şeyden soyutlanmak gerektiğini bizlere aktarmıştır. Zühd sahibi kimse kendi nefsinden vazgeçip kendi bedeninden çıkıp ayrılmalı şeklinde Molla Hallil'in ifadesi mevcuttu. Başka bir ifadeyle dünyadaki her şeyle bağını koparabilmelidir. Kendi nefsini dünyevilikten tecrid ederek zühd elde edilir. Bu tecrid Allah dışındakilerden uzaklaşmak şeklinde olmalıdır. Züht ile ulaşılan mertebede imanda ziyadeleşme meydana gelmektedir. Bu züht hali sevilirse kişi geriye tekrar dönmez ve imanı artmaya devam eder. İmanı bir halden başka bir hale dönüşür ve bu durumda şeyat daha fazla gözetilir şeklinde ifadesi bulunmaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar. Molla Halil bir mutasavvıf ve şair olarak insanın düşünce ve eylem birliği üzerinde durarak insanı hem ruhi hem de ameli açıdan zirveye çıkaracak önemli ilmi önerilerde bulunmuştur. İnsana bu açıdan yaklaşan Molla Halil hayatı boyunca insanların kemalatı yolunda büyük çaba sarf etmiştir. Molla Halil'e göre. Tasavvuftaki bütün kavram, konu ve ibadetler, insani kamil yolunda yürüyen mümin için bir araçtı. Yegane maksat Allah Teala Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaktı. Sağ olun hocam, Allah razı olsun dinlediğiniz için. Evet, e, sizlerden de e, teşekkür ediyoruz Abdurrazak Avruncel arkadaşımıza e, ve tebrik ediyoruz. Müla Müla Halil esirdi. Ee, tabii özellikle özellikle son asır itibarıyla e, çok daha fazla konu edinilen bir müderris ve mutasavvuftır. Ee, Siirde mal olmuş. 35'e yakın eseri bulunan, özellikle Arap dili ve belaati, tefsir ve tasavvuf konusunda e, önemli eserlere sahip olan bir e, şahsiyet ki, izah etmeye, tanıtmaya tasavvufi kavramlara yaklaşımını anlatmaya çalıştı. Abdur Reza Kavrensel teşekkür ediyoruz. Burada oturumumuzun tabi e, son e, tebliğiydi. E, hem diğer arkadaşlarımızın yaptığı tebliğler e, dolayısıyla bunlar inşallah tasavvuf alanına e, ilim sahasına Yeni başlayan hem kendileri için hem diğer arkadaşlar için bir mukaddime olur. Bir e, girizgah olur. İnşallah üzerine bina etmek suretiyle daha da geliştirerek, daha da ileriye taşıyarak e, bir vesile olur e, diye düşünüyorum. E, bu açıdan tüm arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Bu imkanı sağlayan Oku Okut Akademisi veya derneği, ve bu sempozyumu yapan başta Doktor Abdullah Demir arkadaşımız ve bütün ekibine tek tek teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalar ilim sahasına yeni adım atan arkadaşlar açısından ve ilim açısından önem arz etmektedir. İnşallah daha da artarak devam etmesini niyaz ediyorum. Sözü artık kendilerine bırakıyorum. Herkesi hürmet ve muhabbetle tek tek selamlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli hocalarımız sunumları da çok güzeldi. Siz de katkıda bulundunuz. Programı bu şekilde kapatmış olalım. Dokuzuncu oturumumuz bu şekilde son bulmuş oldu. Katıldıkları için izleyicilere de çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Onuncu oturumu...